Selamlar arkadaşlar. Mühürler ve dengelere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Detroit Become Human'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Mu ah, özetlediğimizde çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok Çok güzel bir şey. Çok Çok güzel bir şey. Çok Çok yani bir saat boyunca bunu böyle izleyebilirim ama size bunu yapmayacağım o yüzden hemen devam et diyorum. Bu arada tuşları da hatırlamıyorum nasıl oynayacağım hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Keşke öndeki bölümlere bakıp bir de tuşları hatırlasaydım. Neyse artık beraber hatırlarız. Yazılım tutarsızlığı. 8 Kasım bir şeyler. Animeci oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradaki köprüye gidebilir miyim? Gidemiyorum. İçemiz yol bile belli arkadaş. Harbiden gidemiyor muyum? Yo gidiyorum. O oley be. Ah be gidemiyorum. Tamam tamam. Tamam tamam. Oyun senin istediğin yerden gideceğiz hacı. Tam bak bu tuşu hatırladım. Arkadaşlar her CTRL'ye bastığınızda kamera açısı şu şekilde değişiyor. Şu anda herhalde sanal gerçeklik içerisinde bizi bu ıı, alana çağıran kadınla buluşacağız. Hatırlarsanız biz ona çalışıyorduk Şuradan gelivereydim ne olacaktı Ya bu arada bunu yapan şirket Star Wars oyununu yapıyor arkadaşlar Köpek gibi merak ediyorum Ah çıksa da oynasak Geçeceğim yer belli mi Yoksa ben böyle random yürümeye devam edeyim Aha orada orada Tamam ya, bizi çevreyi biraz gezdirmek istemişler arkadaşlar. Şu anda android bir birey olarak köleyiz ya arkadaşlar. O yüzden bizi istedikleri gibi kullanıyorlar. Ama merak etmeyin. Tama'nı boğtono tabi nante Androidlerin de özgür kalacağı zamanlar çok yakın arkadaşlar. Tuşları hatırladım. Tuş tuşlar basit <gülüyor> gibi. Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası çok sakin. bir çok sakin. Burası çok Gerçekten Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası çok sakin. Burası Denk, bir. Ulan, bir? Anderson kibu orto'nun kaybı Anderson kibu orto'nun kaybı Anderson kibu orto'nun kaybı Anderson kibu orto'nun Kararlı soğuk ederken, kararlı konuşanın ayvuk kadar. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. Sosyal. 帰ることも考慮しなければ。いやあ、軽率、疑念、懐疑。疑念です。時間さえいただければ必ず解決して見せ Süzen, sizi bulmamız lazım. Sonu koyun oyunu izliyorsunuz. Son arkadaş gibiydik biraz daha. Ne oldu ki? Ne oldu Kevbo? Oy, ne oldu? ne oldu? Oy, ne oldu? Oy, ne oldu? Oy, ne oldu? Oy, ne oldu? FİA Siziigo'da neOkay al favors pests. imagine, o orta el אquile olması tehlikeli contrario worthy della 2000 lir abilitiesów. K 누웠包 ve soul gift bodies anyone yun, genelстрural gobierno木itta 7 bin odayasız. 선배 Mancho Hidro, kus vai montarlo. er tabsinde artık o WORNOV gear. hang barbecue unable to Etrafı biz nasıl araştırıyoruz? Sanki bir araştırma modu var gibiydi. Abi çok çok eminim bir araştırma birisi şey vardı oyunda ya bir tuşu bir şeylere. Bölümdeki olanları kaydetti <gülüyor> 何は職員を一致にとって生命 Stryker'ı vuruldu. Aaa! Arkadaşlar farenin tam tersi tıklama işareti atıp biliyordum bak bir şeyler oldu. Şimdi hacı sen sürüklendin, sürüklendin buralara kadar geldin. Veriler toplanıyor. Harika. 警部補 FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部<笑> Verevlerin sorcası öykü çekti. Seni özledim. Seni özledim. Seni özledim. Seni özledim. Seni Şimdi... Suç ortağı kamera kaydını kontrol et. Yayın odasını incele. Can... Oh, yapacak çok fazla şey... Haka <gülüyor> <gülüyor> bunların hepsini ben seçtim. <gülüyor> Toprak istemem çok kötü oldu abi. Toprak istemem çok kötü oldu abi. Bu insanların hepsini ben Sizler 9 Android'i serbest bırakıyor. Bu Nani ka wakatta ka? Kataban to da? bir şey biliyormuş gibi durma da adam şüphelenmesin. Biliyorsan tam söyle. Tamamdır. Burada da başka bir şeyler kaldı mı? Ha, oh, bir sürü bir şeyler var. İşte eşleştirme tamamlanıyor. Güzel, güzel. Bir sürü ipucu bulduk arkadaşlar. Buradan vurulmuş abi. Ya biz zaten biliyoruz orada doldu, ama yapacak bir şey yok işte. Zaten canlı yaşadığımız için tüm olayları. Burada da mı bir şey var? Evet. Ah, konuşma buradan çekilmiş. Şurada da bir şeyler var. Abi tüm ipuçlarını bulacağız arkadaşlar, her şeyi, analiz et. Ya bu arada çok iyi ya. Yani. Arkadaşlar zamanında böyle android'in geleceğini çok düşünmüyorum. Ancak insanlar beyinlerine taktıkları çiple bu kafa işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabilecekleri bir döneme gidebilir. Bu imkansız gelmiyor açıkçası. Bu noktadan. 아이 그 로즈 로라 çevir Bu da androide olmalı. Bu da da androidleri sorgula. Evet sorgulayacağız tabii ki de. Suçlu kimsi ortaya çıkacak hacı? Şurada bir şeyler var. Tower bilmem ne. Burası nereye çıkıyor? Aha, mutfak androidleri. Hemen şimdi mi sorgulasak? Hemen şimdi sorgulayalım. Aga oyunun bu şeysini unutmuştum heyecanını. Uzun zamandır oynamayınca çok zevkli geldi şu an. Aykırıları bulmak için tepkilerini kontrol et. İşlev, model, işlev, model. Acı Hanginiz bu işten sorumlu? Kimi no kinō wa Kimi kataban wa JB300 gata. Shiriaru nanbā 336445581 desu. Tanaka afuda <gülüyor> Bakıyorum, diğerleri böyle yomuk bir şeyler yapıyorlar mı arkadaşlar? 最近他の Android と mü 一体の変異体<音声> Oğlum sensin, biliyorum lan! Biliyorum, nansız! Böyle böyle bakıp bakıp durdu. Haa! Barap parça, Allah'ın <gülüyor> öte <önce> itiraf et. <gülüyor> Mekanik parçası gelmiş, bizden toprak istiyor, hiç olacak iş mi? Aaaa. Androidsün ne oldu sen? Kiddet. Blöf. Hafızaya gir. Lan! Lan sabadım! <Gülüyor> <Gülüyor> Lan başka ne yapabileceğim? Te burayı tekrar oynamak istiyorum. Davulsuz bezemek, adi it ya. Çok sinirim bozuldu. Hem aykırısın hem saldırgan. Uzlaşmaya çalıştık, her şeyi yapmaya çalıştık. Ya bu gidişle biz kapatılacağız. Ya hayır ya hayır, hayır, hayır, hayır ya hayır oh, ya hayır ya. Bozuldu. Bu dalacı uzan, uzan. Ağabeyi, diğerlerini vurdur. Bu Abi bir bölüm, bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar kötü oynanılabilirdi. Abi o kadar kötü oynadım. Yok abi bu benim içime, bu benim içime sinmedi. Yani şey abi. Kaydedilmeyen ilerlemeler gitsin yani ya. Bir şey... Arkadaşlar merak etmeyin sizi izletmeyeceğim. Hemen geleceğiz oraya. Çatıyı kontrol et. Arkadaşlar şimdilik buradan bir aldım. Bir çatıyı kontrol etmemiştik bir öncekinde. Belki bize biraz daha bilgi sunar diye burdan almaya karar verdim. Bu arada keşk oyunda istediğimiz anın istediğin yerinden başlatabilsek böyle güzel olabilirdi. Binlerce kerviyi tamam surların üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, tepenin üstünde, ええ、ええ。カメラ、カメラ、カメラ。I hate you camera. そんなでかいカバンどうやって持ち込んだんだ。他のものが用意していたんでしょう。 Ya biz böyle buluruz hacı. Ya adam çok insancıl bakıyor durman. Yani makina yani yanlış hesaplamış diyor. Ama makina şey diyor işte daha insancıl bakıyorlar. İncele. Daha vardı sanki şurada bir şey varmış fbi hacı çekilir misin önümden aa Buraya bakmıştık galiba zaten. Aynen. <gülüyor> Keşke boyuna biraz hızlı yürüme tuşu ekleselermiş. Hacı senin burada beklemenin özel bir sebebi var mı? Mavi kan izlerini takip et. Bom dia teu...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 ne gördün? Ne gördün? Aaa adamları yerini buluyoruz galiba. Dur daha bitmesin oğlum mutfaktakini yakalayacağız. Mutfaktakini yakalamadık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çatı katını araştırdığımızda... ...şuraya gidiyor. Yani ikisinden birini karar kılacağız. İki aksiyondan birini yaşayabiliyoruz sadece. Siz de e, burayı izlediyseniz iki aksiyonda görmüş oldunuz. Benim biraz yarlığımdan kaynaklı kusura bakmayın arkadaşlar. Çok o an böyle bir şey oldum. Dedim ki ulan yani en iyisini yapacağım falan diye oynarken iki yolu da görmüş olduk. Neyse arkadaşlar her seferinde geri dön geri dön geri dön olmaz. O yüzden devam ediyoruz. Arkadaşlar tüm bu dediklerimden sonrasında... Biliyorum bunu yapma balıydım ama çok merak ediyordum. Yalnız şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu ilerlemeyi kaydetmeyeceğiz. İlerlememiz bir önceki olaydan devam edecek. Merakıma yenik düştüm dostum. Ne yapayım? Tamam ben de bir kanıt manıt bulacağız şu şeyden. Şu pezemek. En soldaki pezemek bize ihanet eden. İyi ki. Kimi ya? Bugün temizlendirdim. そしてメモリーをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体さ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 名前と変位体が剥除したぞ。嘘いや。 Dön dön dön dön dön. Ya direkt saldıracaktım, piçe direkt saldıracaktım. İnsanlık yaptım arkadaşlar. Ya vallahi insanlık yaptım ya, sinirim bozuldu. Dedim acaba bir şekilde şey yapar mı? Pes eder mi? Etmedi etmedi insanlık gene bizde kaldı abi android'de olsak insanlık bizde kaldı al al tak sağlamlaştırıyormuş bu olay <gülüyor> Ya aga be! bu yol da güzelmiş arkadaşlar ama bir önceki daha çok sevdim bir öncekini de aykırı olmaya doğru gidiyor karakter Ya ah be ah be, ah be Biz kaldığımız şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz çocuk çocukla olan macera alırız. Ben bunları tamamen <gülüyor> bu arada. Ee, yardım bul ne diyor? Arka bahçeyi kontrol et tamamdır. Nado ne bahadreler atlattık arkadaşlar öyle küçümseyip geçmeyin. Diyeyim size. Arka bahçe dediği şurası oluyo herhalde. Aaa karda ayak izlerimizde çıkıya. Nice. İzlediğiniz için. Rose'nin burada var mı? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Çekil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Dönne gøyor ka şıla. Tazkete krelel to kii te. Tazkeler. Vay robot olduğumuzu gösterdik. Kinasay. Nada. Ya bunlar, bunlar da bizi bir önceki gibi şey etmeseydi bu arada. Ya bu arada şu adam bize yardım eteceğini iç beklemiyordu bizim arkadaki abinin. Güven işte heki Güven, güvenme, güven, güvenme, güven. Sürüşe kaçmayayım. şansımız yok abi. İllaki bizim de karşımıza bir insan çıkacak. Şimdi. Burada bir şeyler var. Başka bir yerde şey yok değil mi? Bir kızla konuşalım. Hey. Bu durumda... ...samuyo kâra. Ah ya. Merak etme şimdi. Şimdi alacağız. İçeri girip ısınırız. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunlar da bizi yarı yolda bırakırsa... ...karşıma çıkan hiçbir insana güvenmeyeceğim ha. Gel gel. お名前はアリス。2 <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Adam yolu gösterir abi. <gülüyor> bu espriyi yapmasam çatlardım. Arada. Çıktık kontrol edilecek bir şey var mı yok? Hadi gel. Heh. Teşekkürler değişebilen kamera açısı. Yeni oyunla beraber bu özelliği çok sevdim arkadaşlar. Bayıldık. Ya bu arada oyun çok hoşuma da gitti benim. Şey olmasını istemiyorum açıkçası böyle. Hızlı da bitirmek istemiyorum ama zaten maksimum sayı yani maksimum derecede arkadaşlar bu oyunda oyalandım artık. Bitireceğim yani o yüzden. Uf. Oraya soyda demezsin direkt. Üstünü değiştir falan yazarsın. <gülüyor> Tık. Tık ne olur? Atışım birer Olması gerekmem miydi?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 <gülüyor> i̇mser içten karamsar. Bana. anlamıyorum. Ya, keşke imsar konuşsaydık ya. Gerizekalı. Yani neyi sevdiğini kararamamıştık böyle içten şey güzel bir şey cevap, cevap verecekmiş gibi <gülüyor> düşündüm. Android içten de cevap verebilir işte yani. <gülüyor> ah be. Bunu seçtikte okur ne. Yemezsiniz söyleyi İyi geceler öpücüğü ayrıl. Nika yememeto. Eve öde dekara yemete ya bu arada bunların hikayesini de çok seviyorum arkadaşlar. Böyle Şeyi duygusal hikayelere bakayım. ben çok gelemiyorum, etkiliyor. Ya, tahmin ettiğin üzere en duygusal hikayede bunların hmm. hikayeleri. Burada araştırmalık işi şey var mı? Var mı? Var mı? Yok. Tamam çıkıyoruz. Ya bu arada bir şey söyleyeyim, o adama buraya güvenme deseydim mutlaka bir kazaya sebep olacak. O yüzden güven dedim abi, beni korkutuyor o adam. İsmini de hatırlamıyorum, o yüzden adam deyip deyip duruyorum. Bakalım. Piyano. Piyanoya bakamıyormuşuz. Piyano çalma fonksiyonumuz yokmuş arkadaşlar. Ya bu arada ben android yapsam kardeşim Belli artırıp her şeyi yükleyemez misin? Yemekte yapsın Piyano çalsın dilde bilsin. Ben her şeyi yüklerdim abi içine. Her şeyi yüklerdim arkadaşlar. Neyse. Ah ah. Anlatanın namai wa? Kaara desu. Kono 私の名前はもう知ってるわよね。ほら、座ってから。犬の砂子さん。おちょ。魔風に変異体が <gülüyor> 自分を犠牲にしてもあの<笑> ここに 2人 だけで2年前に できる限り手を差し伸べる sınır sınır だ、何だ、これ。故郷語を手伝っていると聞きます。あ、お、sınır。助けてください。顔を当たるしかないわ。<gülüyor> <gülüyor> Ya. <gülüyor> Adreyn de <gülüyor> kendi yolumuzu yok ettik. Ah. Sürttük. <gülüyor> ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ya shit tipen... Ne oluyor? Neler olduğuna göz at atacağı tabii ki. İyi tay doğdurtan? Kendim bile bunları takip etmek istedim. Birçoktan siempreàn narielime Android <severmiş> aşkı <gülüyor> şey biraz tuhaf geldi. had Esa arazalandıysa <gülüyor> değiştirirsen bence çalışmaya devam edebilirim aslında. O kadar da üzülmemeli bence. Alice. Şey? Ama, <gülüyor> ne oluyor? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ama ne yapmalıyız. Negabelle. o oluyormuş kafasındaki şey kızılymış siz insanlara yaptınız hoyde aris her şeyi itakna diye ittine nasıl da de bir şey oluyor ayda ya kızı kurtarmadan bize o, bir şey olmasın da? Bugün anlaşıklı. <gülüyor> Ağabey, adam. Adam, oyaに向かってなんて口をきくの? Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aga çok şey bir ortam oldu ya. Ben dibimizde konuşma değil mi? Makina diye duygumuz yok sanıyorlar. Kinişinide. Tamam ya yattı bakkalat sorunuyor. Ailemizdeki en büyük sorununun bir kısmı şey. <gülüyor> bu. Ama benim için en kokuyor koyrar veriyor cüm birşi şu iyi çocuk iyi deseydi çocuk iyi deseydi bu akab incelenecek bir sürü şey Android değil hayır hayır hayır onları okumayacağım Dur incele onu. Oğlum Gerçek insan koymuşlar lan buraya. <gülüyor> Boya yaydınız bari. Vaayy mavi kan torbaları. Şimdi başkasının evinde kendi kendimize gidip Televizyon açmayalım abiler ayıp olur anlatabiliyor muyum? Ya o kadar da öküz olmayalım bence. Ya bu çocuk kesin polis modis getirecek yaz. Of.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 ya bu kadar mı? Bu kadar mı konuşacağımız bu muydu abi? Bu ne? Polis! Polis geldi! Ah! Ne yapacağım oğlum bir dakika? Ne yapacağım oğlum bir dakika? Dur kapıyı aç. Doğru açmayın doğru. İtiraf ediyorum. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Çok eyi çamaşırlıkları bilmiyorum ama oraya gönderdim. <gülüyor> ah! Delilik hissi, delilik hissi. Delilik hissi. Buu! Oh, Torbaları ört. Torbaları ört. Süit Adam,何も sinirli olmamak. Bu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 ここにありません。お 2人 の他に başka bir şey var mı diye o yüzden Aga bu arada elim titriyordu he. Ben yapsaydım çok şey olum şu anda gerildim. Bir şey unutmadık. Skiyim ya. Pardon arkadaşlar gerildim. Bir şey yok orada. Bir şey yok orada. Bakıp durma. servisi şu bu o şu o her şey Tamam gözemde <gülüyor> iç iç <gülüyor> bu şifres bir şey yoktu değil mi bu arada ya of ki varsa barda var ya Şüphe uyandırma, şüphe uyandırma. Şüphe uyandır tamam şüphe uyandırmayayım da ne yapayım? Kimin unamayı var? Aa, Adam. Aa, Adamto iyiymiş. Nasıl yaptı, Adam? Aa. Aa, android'o da yorulmuş. <gülüyor> Bir gün önce çalıştığı... bir şey var bak tipi böyle bu arada hayır. hayır, hayır. Şey hayır. hayır. hayır. hayır. hayır. hayır görmedim. Görmedim falan. Yuh. Ay... A yuh. Biraz. Biraz daha normal tepki ya. Sır olarak gidiyorsun. Kahve dövm. Oyakusunuz. Ay işler. Daire Köpek çabucak makinası. Ah, alerji. Çamaşır makinesi. Ah, alerji. Ah, alerji. Ah, alerji. Ah, alerji. Ah, alerji. Ah, Yalış basmaktan Orası da korkuyorum miniserim. arkadaşlar. Bu arada şöyle bir durum var. Benim klavye çok danlık ve üzerindeki her şey silinmiş durumda. Bazen mesela W'ye basacağım diye kıyıya basıyor, M'ye basıyorum. 1'e e basacağım <gülüyor> diye 2'ye basacağım falan. Parmak yerleşimi falan da çok kötü. Dur abi hemen çıkmaya aidim. Tamam Alice. Tamam ya. Tamam çıkış yapma Gaza geldim. Ne ne? Bir dakika hala da kayıtsız mutlu otta mıydım? Bak. Oh! <gülüyor> tamam. Ya ben o ya hayır. Ya off. Kayıtsız Mod'da oraya baktık ya arkadaşlar ne oluyor diye. Oraya baktıktan sonra ben devam ederken normal devam edecek sandım. Kayıtsız Mod'da devam ettiğimiz için bölümü kaydetmedi. Oh, sinirim bozuldu. Ana menüye dön lan. Sevgili arkadaşlar. En sevdiğim andro eğitimle beraber sizlerleyim şu anda. Söylediğiniz için teşekkür çok dikkatli olacağım sen üzülme. Neyse arkadaşlar size de gelecek olursak bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.